You're gonna get the big D Yalan mı? Veda mı? Bana tattırdığın ister veba mı? Anıları komple sildim ve attım Kefenimin cebinde fotoğrafın saklı Yaşandı ve bitti sanki 40 yıllı kalisti Yollarım ondan hep kavisli Yanlış tanıdığım seni hasiktir Yıllarca gözledim yollar iyi bitmiyor hiç sevince sonlar Renkler aynı ama farklı tonlar Uyumadım gözümden aktı tüm kanlar Kalbime sıktım bir kurşun Bütün acılarımı içimde kuruttum Sihin ve beden bayağı bir yorgun Sana yazdığım tüm sözleri kumdum Kaldırdım başımı yürürüm dik Ellerim pis ama gurur temiz Aradım taradım dört bir yanda Tek alansıza yat gelecekim Ama halen daha hedefim zirve Çıkarken çok uğraştım tipte Atamazdığım işlerimi risk ve Dur ve altından sonra Dinle, eskilerden var bir tanışıklık Kazan alanı köşede karışırdık Ekmek yedik kişi paylaşırdık Birbirimiz için çok çalışırdık genç çok yanıma sen yakışırdın Arada bir tartışıp takışırdık Ama en sonunda hep barışırdık Yokluğuma inan ki alışırsın Dinlenmek ister bedenim kalsam tek seninle İstanbul yansın fark etmez omzunda serin hep Delirdim derinden bu aklım başımdan giden Tek tek tüm kilitler kırıldı sen tek gülünce Dinlenmek ister bedenim kalsam tek seninle İstanbul yansın fark etmez omzunda seyrin hep Delirdim derinden bu aklım başından giden Tek tek tüm kilitler kırıldı sen tek gülünce Kaka kara kaplı kutum yüzümde mifer Gözlerim yaşlı ve gülmeyi bekler Teklemedin bile yazarken sen Asık bu suratım açar çiçekler Kalan kalan bizi yürürken el ele Karşı çıkan kim görülmez bile Dilediğim her şey her an elimde Yorgunum hala durul benimle Hırılda dur bana geçer mi korkum Kurulup kalbine yerimde durdum Yaz yaz bana yine mesajlar uzun Sensiz olan gün yüzümde solgun Krallığım sana açıldı kapılar Tıkırda işler var mı bak kalan Dilim yerimde duramam her an Elin elimde ölümle kalsam Dinlenmek ister bedenim kalsam tek seninle İstanbul yansın fark etmez Omzunda serin hep Delirdim derin Başımdan giden, giden Tek tek tüm kilitler kırıldı Sen tek gül.